Ulan ne izlerdim şu wipeout ya? Yap bir şey mi diyoruz? Yap tutan mı Yap. <gülüyor> Bak gördün mü yaptığını? Tutturdum bir yapacağım yapacağım diye al işte yaptın ne oldu? Başarılı. Dans sesini kapattım. Denize kızakla indirilen yeni gemileri bir şişe kırarak uğurlamak. Harbi <gülüyor> Eyvallah Bayramı sevenler. Şişe kaptanın yelek cebinde sanırım. <gülüyor> Oğlum, olmasın bir şey orada. güzel resim. Tam Farklılar da bayağı zor ya. Bu isimde bir şey eksik sanki. Ne acaba? Ha? Şimdi oldu. Bu burun bugün kırılmazsa bir daha da kırılmaz. yüreklerin yağını eriten o ses. Süpürgemiz yine boyattı. Oğlum çok zor. Bu kadar yükseklik bana fazla. Ama saygısız süpürge onu alıp kuleden kuleye vuruyor. Acaba. Ah be oraya otursaydı Bakın, çok güzel olurdu. Bakın süpürge Hürku tesbih gibi döndüre döndüre götürüyor. Haydi haydi Gamze. Gaza gelme Gamze. Asuman çok adam harcadı böyle. Gamze bu sefer farklı bir taktik deneyecek gibi. Usulca yaklaşıyor baksanıza. Olum acıtır bu ya <gülüyor> Mike Tyson vursa bu kadar olurdu doğrusu Geçmiş Baksana şey, abi baya acıtır misin, yani Durumum Buraya... Şeyh'im ya? şeyh görüyorsun işte Arap şeyi Adam gösteriyor işte şeyhi Asuman Uzatma ben de nicedir bir şeyh görmemiştim İyi oldu <gülüyor> ha, Arap Eski evet. geleneksel medya Alalım. Görsün ki bir de yakından bakalım şeyhe ama bence şehrin et adında bırakmak en iyisi. Büyanda Laskopat. Bunda enteresan bir durum yok. Klasik kırmızı çorapları ve ayakkabılarıyla formunun zilvesinde bir yarışmacımız ara ya. Neden enteresan? Ya çayla iyi olmalı. insanın kendine yakışanı giymesidir zaten. Başka peki spor yapıyor musun? Spor e, zamanında... Bir ses ağır boş yapıyor ya. Ben son bir çabayla atılıyor. ...biraz daha <gülüyor> silkeliğin sönecek gibi ateşi. Görüşürüz sağ <gülüyor> Alo size diyor. <gülüyor> Adam yırtılıyor orada kimsenin umurunda mı bak? Sobacı Emre'nin canına tak etmiş belli ki. Abbasın yanına saplıyor kendini. Bravo Sobacı Emre. Eyvah Eyva İsmail de geldi. İlk kez üçlüyü gördük ortada. Eve düşen yıldırım bitti. Ortaya düşen nuray başladı şimdi de ekranlarımızda. Oo oh, nuray. O da oturdu vallahi. Aferin sana. Ortalarını atlaması yok mu birinin? Aa aferin gelince İsmail ateşleri. Ay. Aferininin alacağım derken tepe taklak oluyor. Eyvah eyva. Bütün emreyi acıb idare eden makine.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 Zındık Kıran bir darbede Koca misketi çökertmeye çeviriyor sevgili Ankara'lılar. <gülüyor> Oy! Yarışmaya yoklumu Yani erkek erkeğe kapışıyorlar sevgili seyirciler. Oğlum Bakalım çok zor. Ne olsun kadar Terminator Tolga. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Ay! Nasıl bir takla evladım? Geçmiş olsun. Vanpletör gibi döndü Kerim. O sıcakta biraz serinlemiştin sanırım. Evet, bizim vekil adayı Gakkoş'un. Sami yapamayız kesin. ya. zor Direkt oğlum. Topu, evet. Naim ata binmiş ya nasip <gülüyor> Spiker ağır katman. Sizinle bayrağınızı olsun. bu sefer galiba kaybettin İsmail. O İsmail daha film yeni başlıyor mesajı veriyor. Değerli kısa metrajlılar. Yumrukları köfte gibi fare kafanını piyaz gibi yiyen İsmail'in aklı başına geldi. Seke seke geçiyor topları şimdi Geçeyim mi? Yok geçme İsmail kal öyle orada.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 Ya bir siktir git samuraya. Oha oha. Helal olsun ya 10.2 metre. Vallahi helal olsun. Evet, hatırlamış olduk Wipeout. Aynen bayağı mizah var ya. Mizah şelale ya. Okudunuz mu yorumu? Yarışma desen var, mizah desen gırla. Acun abi tek umudumuz sensin. Al başlat programı. Keyfimiz yerine gelsin. Tam bir geleneksel medya programı ya harbiden. Genel izleyici mizahı. Şu program varken küçüktüm ve küçük olmama rağmen Survivor denen soytarası şeyden daha eğlenceliydi. Kumandayı alıp bunu açıyordu. Çünkü hızlı tüketici. Yani insanların harbiden istediği şey. Böyle te televizyon karşısına geçip açıp televizyonu. O öyle dönsün hızlı hızlı böyle güleyim bitsin. Kısa. Hızlı tüketme. Tam böyle aslında harbiden şu an wipeout tekrar başlasa net izlenir yani. Peki yok mu wipeout'u bizim almamız formatı? Acun abiyle ihale yarışına girmemiz. Acun abi bizi bir siker. inan inanamayacaksınız. Ne o ya? Ya Allah şükür. Kimle yüzleş? 3169. Abi sen izle, mutlu ol diye 10 dakikada yaptım. Kesin yarrak çıkacak Aman koyayım. Dur. Aleykümselam.